merhabalar dolunay öncesinde iki şanslı tarihten bahsetmek istiyorum size özellikle bazı ayıta sahiplerine bu tarihlerde güzel şanslar fırsatlar sunulacak gibi gözükmekte 4 ve 5 ocak tarihlerinden bahsedeceğim arkadaşlar e biliyorsunuz zaten sonrasında yani 6 Ocak'a 7 Ocak'a bağlayan gece yengeç burcunda bir dolunay meydana gelecek ve bu dolunay oldukça sıra dışı bir dolunay. Dişi ve enerjinin, duyguların, dürtülerin, ilkel yanımızın, hak ve adalet arayışımızın hat safhaya çıktığı bir dolunay. Dolunay videosunu dinlemediyseniz mutlaka kanalda bu videodan sonra o videoyu da dinleyin arkadaşlar. Evet 4 ve 5 Ocak tarihlerinde güzel ve destekleyici görünümler var. Bunları aktarmaya çalışacağım. Biliyorsunuz 2 Ocak itibariyle Venüs Kova burcuna geçti. Venüs'ün Kova burcu geçişiyle beraber e, i̇lişkilerde biraz daha özgürlükçü bir yapı benimsemeye başladık. Özellikle paylaşımların, dostluğun önemli olduğu, e, aynı yolda ilerlemenin, e, ilerlenen istikametin önem arz etmeye başladığı bir süreç etkin olmaya başladı. Ee, Venüs kova da tabii ki farklı ilişkiler, sıra dışı bağlantılar, biraz daha e, para kazanma yöntemleri açısından bakacak olursak e, sıra dışı yöntemlerin tercih edilmesi, farklı ilişkilerin veya partnerlerin tercih edilmesi veya ilişkilerde biraz daha e, tarafların birbirlerine alan tanımaya başlaması gibi etkileşimler söz konusu. 4 Ocak çarşamba günü Venüs ve Jüpiter arasında bir seks açı oluşacak. Ee, 1 derece kova ve 1 derece koç burcunda etkin olacak bu görünüm. Burada özellikle tabii ki iki iyicil gezegen arasındaki bu destekleyici görünme baktığımız zaman sosyalleşmek, işbirliği halinde olmak, yeni ve mutlu eden ilişkiler kurabilmek, bununla beraber daha iyimser bir açıdan hayata değerlendirebilmek, başımıza gelen olayların, değişimlerin neden olduğunu ve bizim hayrımıza nasıl tezahür edebileceğini idrak etmeye çalışmak önemli olacaktır bu etkileşimle beraber özellikle daha ruhaneyi, daha yüksek bir amacın peşinden koşmak isteyeceğimiz, bizi mutlu eden, dediğim gibi aynı amaç için, aynı ülke için ilerleyebileceğimiz insanlarla tanışacağımız veya güzel sohbetler edebileceğimiz, şanslı etkileşimler var. Özellikle tabii ki haritanızdaki temaslarına göre farklı alanları da işaret ediyor olacaktır ama ateş ve hava gruplarının, Bilhassa ilk 5 derecesinde gezegensel etkileşimleriniz varsa çok güzel açılar alacaksınız. Daha cesur hissedeceksiniz kendinizi. Hayalleriniz için, hedefleriniz için daha motive hissedeceksiniz. Şanslı olduğunuzu hissettirecek bazı deneyimler yaşayabilirsiniz. Aslında kendinize münhasır ve özgün tarafınızın ne kadar özel olduğunu keşfedebilirsiniz veya bu özel tarafınızı size hissettirecek insanlarla irtibat halinde olabilirsiniz. Sosyalleşmek için, arkadaşlarla buluşmak için, fikirleriniz için, gelecek planlamalarınız için oldukça pozitif yönde çalıştırılabilecek bir gün. Zaten çarşamba günü biliyorsunuz, Merkür günüdür. Bol bol sohbet edin, size iyi gelen insanlarla etkileşimde olun. Tabi yeni aşklar başlayabilir, para kazanma açısından gelir ve gider dengeniz açısından yeni şanslar ve fırsatlar da etkin olabilir. E, bu bağlamda e, bakalım e, kimlere bu güzel enerjiler e, çalışacak. Bununla beraber aslında e, Aralık ayında yaşamış olduğumuz o buluştan sonra Ocak ayı ile beraber devam eden retrolar olsa dahi Hedefimiz için veya istediğimiz şeyin peşinden ilerleyebilmek için kendimize yeni motivasyon kaynakları da yakalamaya başlayacağız. Bir önceki videomda bahsettim. 12 Ocak tarihinde Mars Retrosu da bitiyor. Artık harekete geçme zamanı, artık o üzerimizdeki ölü toprağını atma zamanı ve bu dolunayla beraber sanki silkinip biraz kendimize gelmeye başlayacağız. Tabi hali hazırda etkin olan donlay enerjisini de göz önünde bulundurmakta fayda olacaktır. Mevcut ilişkilerde romantizm artabilir, flörtleşmek daha eğlenceli ve keyifli bir hale gelebilir. Özellikle tabii ki bununla beraber Jüpiter biraz daha sınırsızlığı da getirdiği için koç enerjisiyle beraber normal zamanda yapmayacağımız çılgınlıkları da yapabiliriz gibi gözüküyor. Daha iyimser bir tutum benimseyeceğimiz için. 5 Ocak tarihine geldiğimizde ise güneş ve Uranüs arasında bir üçgen açı oluşacak. Bu açı da oldukça kıymetli, yine güzel sürprizler, güzel haberler, ani gelişmeler bizi bekliyor gibi gözüküyor. Uranüs 15 derece boğa burcunda, güneşe baktığımız zaman 15 derece oğlak burcunda olduğunu görüyoruz. Uranüs retro pozisyonda ve özellikle bu etkide toprak ve su gruplarının orta derecelerini pozitif yönde etkileyecektir. Güneş ve Uranüs arasındaki bu etkileşime baktığımız zaman aslında kendimizi ortaya çıkarabilecek farklı özelliklerimizi, kendimize münhasır olan taraflarımızın ne kadar keyifli olduğunu keşfedebiliriz. Yani başkalarına uyum sağlamaya çalışmayacağımız kendimiz olmaktan çekinmeyeceğimiz, bunu cesur bir şekilde sunabileceğimiz bir etkileşimi çağrıştırıyor. Venüs de zaten kova enerjisiyle beraber daha aykırı, daha farklı, daha münhasır özelliklerimizin aslında ikili ilişkilerde ne kadar da işe yaradığını ve takrit enerjisinden ise bu enerjinin çok daha faydalı ve verimli olduğunu keşfettirecek bir etkileşim. Burada özellikle Güneş ve Uranüs arasındaki bu keyifli görünme baktığımız zaman aniden gelebilen haberler, aniden kendimizle alakalı e, yaşamış olduğumuz e, farkındalıklar, e, kendimizi keşfetme ile alakalı aniden e, dediğim gibi karşımıza çıkan bir söz veya bir konuşma e, veya yeni tanıştığımız bir insan veya bir haber e, gündeme gelebilir gibi gözüküyor. Buradan kendi benzersiz taraflarımızı, kendi kişiliğimizin aslında e, arka odalarını keşfetmeye başlayacağımız bir görünüm. Örünüm. Maceralara daha açık olacağız, daha açık fikirli olacağız, daha vizyonel olmaya başlayacağız. İleriye dönük bir takım hayaller, projeler noktasında aslında çok da geleneksel bir tutum sergileyemeyeceğimiz ve burada Venüs ve Jüpiter arasındaki etkileşimde düşündüğümüz zaman, Bizim bu kendimize münhasır olan taraflarımızı destekleyen insanlara çekileceğimiz bir süreç var. Yani yeni yılla beraber alınan bir takım yeni kararlar var gibi gözüküyor. Ve bu yeni kararlarda artık eskisi gibi olmamak adına kendimiz olmaktan çok da çekinmeyeceğimiz ve bununla alakalı biz destekleyen, bizim yanımızda olan ve bizim farkımızı keşfedebilen insanlarla yolumuza devam etmek isteyeceğimizi gösteriyor. Aynı zamanda güneş ve Uranüs arasındaki bu etkileşim hızla gelen değişimler zamanıdır. Tabi Uranüs retro pozisyonda olduğu için uzun zamandır özgürleşemediğimiz alanlar, kurtulamadığımız yükler, değişim arzumuz veya özgürlük arzumuzla alakalı olarak belli bir rutinin içerisinde sürekli debeleniyorsak şayet, Artık bu rutinin dışına çıkılması gerektiğini bize hissettirecektir. Yeni ve farklı şeyler deneyimlemek isteyeceğiz. Aslında daha deneysel yaklaşacağımız, maceraya bir şekilde kendimize atacağımız etkileşimler söz konusu. Konfor alanından çıkmak çok daha cazip hale gelmeye başlayacaktır. Dediğim gibi hem Venüs ve Jüpiter arasındaki etkileşimi hem de Güneş ve Uranüs arasındaki etkileşimi aynı şekilde yani eş zamanlı şekilde yorumlamaya çalışıyorum. Hızlı değişimler olabilir e, hayatımızda e, ancak tabii ki bu hızlı değişimleri hayatımıza entegre etmeye çalışırken kırıcı olmamaya, çok daha hoyrat olmamaya gayret göstermemiz gerekiyor. Veya hayatımızda bizim kontrol edemediğimiz bir takım hızlı değişimler söz konusu olacaktır. Bunlarla ilintili olarak da e, durumu kabule geçmek ve teslimiyet enerjisinde olmak daha kıymetlidir. Tabi yine venüs kova ve uranüs bağlantısına baktığımız zaman yeni dostluklar yeni arkadaşlıklar yeni hayaller yeni hedefler, sosyal çevrelerle alakalı da gündemler var. E, bugüne kadar belki de çok girmediğimiz ortamlara girebiliriz. Egzantrik ve farklı marjinal arkadaşlıklar ve dostluklar kurabiliriz. E, bu farklılıklardan beslenerek aslında güzel bir bağ ve sinerji oluşturabiliriz e, insanlarla aramızda. E, aynı zamanda teknolojiyle alakalı, bilimle alakalı, astrolojiyle alakalı da e, okumak için, öğrenmek için, kendimizi geliştirmek için ileriye dönük bir takım adımlar atmak adına bağ ...bazı araştırmalar yapmak adına da oldukça keyifli bir zaman dilimi olacaktır arkadaşlar. Bugünleri mutlaka değerlendirelim. Tabii ki bahsetmiş olduğum derecelerde çok daha etkin bir şekilde çalışacaktır. Fiziksel anlamda hayatlarımızda büyük değişimler yaratmasa da mutlaka farkındalık adına bazı durumlar yaşanacaktır gibi gözüküyor. Güzel haberler almak ümidiyle diyelim ve biliyorsunuz 7 Ocak tarihindeki dolunayda oldukça etkin ve bilhassa... Hem duyguların hem de dişil enerjinin e, bir şekilde sahnede olacağı bir dolunaydan bahsediyoruz ve dilitin e, oldukça etkili bir şekilde çalışacağı bir dolunaydan bahsediyoruz. E, o dolunay öncesi bugünler bence çok iyi gelecektir diye düşünüyorum ama mutlaka dolunay videosunda dinleyin çünkü hafta boyunca etkili olacaktır. Evet dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Videoyu beğenirseniz kanala abone olur ve yorum yaparsanız mutlu olurum. Danışmanlık ve iletişim için instagram opicus adresinden veya opikusastroloji.gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. Sevgiler, hoşçakalın.